Bisikletin e, trafikte yeri var, bisiklette bir araçtır şeyini vurgulamak amacıyla bir sürü şehir iç turlarımız var. Evet. Ki bir sürü vermiş olduğumuz kavga da var bu konuda. İnsanların önümüzü kesip e, yoldan çıkarmaya çalışmaları, bize bu tavrı gösteren insanlara açıp zaten her zaman hazırlıklıyız bu konuda. Hani ki bütün arkadaşlarımıza bu bilgiyi veririz. Bisikletin bir araç olduğunu, hani sağ şeridin sağından iki sıra olacak şekilde ilerleyebileceğimizi yönetmelikte kanunda e, kurul Yazılı. olarak yazılıdır bu ve bunu her zaman açıp göstermişizdir herkese bilmeyen herkese bunu duyurmaya çalışıyoruz amaçlarımızdan birisi de budur zaten bisiklet bir araçtır yani bunu ee, ulaşım aracı evet ulaşım aracıdır bunu insanlara anlatmaya bunu insanlara duyurmaya çalışıyoruz amaçlarımızdan birisi de zaten budur Ankara'nın sited bisiklet Topluluğu, üniversitenin bünyesinde bulunan amaçları doğrultusunda hareket eden ve bunu benimseten bir topluluktur e, toplumumuzun amaçları sosyokültürel etkinliklerde öğrencilerimizi birleştirmek Aynı zamanda e, bisikletle beraber çevreye duyarlı insanlar yetiştirmek, çevreye katkıda olan insanlar yetiştirmek. Ki bunu nasıl yapıyoruz? Bisiklet üzerinde e, hareket ediyoruz. Tamamen e, bütün ulaşımımızı, sportif faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi hepsini bisiklet aracılığıyla yapıyoruz. Bunun üzerinde turlu bir topluluğumuzdur. Eğitimler yaparız. Nasıl eğitimler? Hemen kısaca özetleyeyim. E, öncelikle bir tanışma toplantısı yaparız. Tanışma toplantısında neler olduğunu anlatırız, biz kiminizi anlatırız. İlk yardım eğitimi, temel sürüş eğitimi ve ufak bir tamir eğitimi. Yolda kalmaması açısından. Kalmaması açısından bir eğitim veririz. Sonra oluşturduğumuz parkurda arkadaşları test ederiz. Olumlu olanlarla beraber turlara başlarız. Olumsuz olanlarla beraber ilk pedal dediğimiz bir grubu alırız. Onlara tekrardan öğretip, hiç bilmeyene kadar hepsini öğretip, Tekrar onları da aramıza katarsın. Şimdi bu topluluğun yaptığı şeyler. Bir de topluluğun üniversiteye destek verdiği bazı etkinlikler var. İşte çevre haftalarında böyle etkinlikler oluyor. Çevre haftalarında Çocuk Üniversitesi ile beraber rekreasyon alanımızda etkinliğimiz var. Bisikletli göl başında var. Onun dışında hatırlayabildiğim başka var mı? Düşünüyorum. Bu Kuş Cenneti'nde rektör hocamızla beraber sürdüğümüz bir etkinliğimiz var. Yine çevre Her sene rutin böyle de desteklerimiz var. Yine Avrupa Hareketlilik haftasında e, büyük şehirle elçilikle beraber yaptığımız etkinliklerimiz var. Bunlara da destekliyoruz. Toplumun dışarıya verdiği desteklerden bahsediyorum. Bir parantez daha açayım. Samsun-Ankara düzenli evet. turumuz artık. İki senede düzenli olarak yaptığımız, bu sene pandemiden kaynaklara vermek zorunda kaldığımız bir e, bayrak taşıma turu. Öncesinde 19 Mayıs'ta kurşu olarak yapılan ve sonradan kesilen bu etkinliği biz bisiklet üzerinde yine aynı şekilde çevreye duyarlı olaraktan bisikletle beraber yapmaya çalıştığımız bir turdu ki bunu başardık. İki sene düzenli olarak yaptık. Bu sene de yine planlarını kurduk ama pandemiden kaynaklı ara vermek zorunda kaldık. İlk sene tabii ki yolu zorluğu bunu görmek açısından Dört kişi ve dört tane erkek arkadaşımız çıkmak zorunda kalsak da ikinci sene sayıyı daha da arttırıp artık kadın arkadaşlarımızın da bize desteğiyle beraber, kadın arkadaşlarımızla beraber sürdük. Sekiz kişi olarak tamamladık bunu. 2012 yılında bir Türkiye turu yaptım bisikletimle. Turumdan biraz bahsetmek istiyorum, çok küçük. Çünkü turumun amacı küresel ısınmaya dikkat çekmekti ve 2013 yılında Kyoto protokolü bitmişti. Tam bittiği seneye denk gelmişti. Dolayısıyla e, turum çok anlamlı bir zehalde, anlamlı bir şekilde başlamıştı. Karbon salınımına dikkat çekmek için e, Türkiye'nin sınırlarını kapsayan e, 100 günlük 4556 kilometrelik bir tur yaptı. İlkemizde bisiklete binmek, e, bisiklet yollarının olmayışından ötürü e, biraz zorlu bir kısım. Araç şoförlerinin bisikletli insanları bir araçmış gibi görmemesinden kaynaklı bence bu. E, hiç saygıları yok saygıları olmadığı gibi bir sıkıştırma sürekli bir hengame oradan araba gelecekmiş, şuradan araba çıkacak bisiklet üzerindeyken hep aslında e, tedirgin sürüşler yaparız. Dolayısıyla hep dağ bayıra kaçma taraftarı yani şu an çekim yaptığımız alan ve arkadaki bisiklet hakkında biraz bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Yine bizim toplumuza iyi olan bir arkadaşımız, Pulga Bey'dir. E, kendisi Bursa'dan Eskişehir'e bir e, tur yapıyor. Bu tur esnasında bir sarhoş arabasıyla çarpıyor ve Tolga'yı ee, kaybettikten sonra ayalet bisikletten bahsedeyim. Ee, normalde yani ayalet bisiklet kaza alanının olduğu en yakın yeri kaza yapan kazazedenin zedenin bisikleti bağlanıyor. Biz de e, bir tane eski bir bulduk, beyaza boyadık. E, sembolik olarak buraya zincirledik. Kampüsümüz arkanının merkezinde, e, merkezi konumunda bir yerde Hemen arkasında bir Konya yolu diye tabir ettiğimiz bir e, motobolumuz var. E, diğer tarafında şehrin içi e, olan, hızla yönü giden, Beşevler kavşağına giden, e, engamenin ortasında bir yer. Ama işin güzel tarafı şu, şu an bulunduğumuz yerde işte kuş sesleri, ağaçlar, kedi, bisiklet. E, bu durumda bir yer. Aslında e, küçük bir cennet diyebiliriz buraya için. E, o yüzden şanslıyız. Ee, şanslı olduğumuz kadar dışarıdan gelen insanlar da şanslı. Burayı sadece biz kullanmıyoruz sonuçta. Dışarıdan çocuklarıyla, çocuklarıyla gelip burada bisiklete binen e, insanlar da var. O kargaşadan kaçıp burada rahatlamak evet. isteyen, evet. burada etkinlik düzenleyen, yani. çocuklara bisiklet sürmeye gelen, vakit geçiren bir sürü vatandaş var. Evet. Nedenine gelirsek aslında e, tamamen yine bizim felsefelerimizden biri işte o az trafik, az karbon sorumlu olan, daha yaşama değer verdiğimiz, daha sağlıklı, daha zinde bir e, toplum düzeyinde bir ortam oluşturma. Burası biraz böyle e, ama bizim felsefemizde zaten, e, özellikle kuruluş amaçlarımızdan biri zaten bisikletin bir ulaşım aracı olduğu tırnak içerisinde diye. çevreye yani. Evet e, belirtmek isterim. Dolayısıyla e, amaçlarımız doğrultusunda vermek istediğimiz mesaj da şu. Daha az karbon salınımı olduğu, daha savunucu, daha az aracılık olduğu bir dünya, en azından şehir temelliyoruz. Önce buradan başlayıp duyarlı bireyler olarak buradan başlayıp tabii ki yayılmasını amaç edindik kendimize. İlkelerimiz bunun altında temellendirmiştik. Böyle değil mi?